Sonra da taban alanı 3x kare artı 30x artı 5 santimetre kare ve yüksekliği 8x eksi 5 santimetre olan kabın hacmini bulmamız isteniyor. Buraya hemen bir tane kap çizelim. Kabın silindir olduğunu farz edip bir silindir çizdik. Silindirin yüzeyinin de şeffaf olduğunu varsayalım. Böylece silindirin arka tarafını görebiliyoruz. Bu iki çizgi aynı, İkisinin de düz çizgiler olduğunu kabul ettik. Önce alanların nereler olduğunu göstereyim. Taban ve taban alanları da birbirine eşit. Burası taban alanı ve taban alanı 3x kare artı 30x artı 5 cm kare olarak verilmiş. Yükseklik de 8x eksi 5 cm'ymiş. Şekildeki gibi bir cismin hacmini bulmak için taban alanını ve yüksekliğini çarpacaksınız. O zaman bu cismin hacmi, 3x kare artı 30x artı 5 çarpı 8x eksi 5 olmalı. İlk bakışta böyle bir çarpma işlemini yapmak zor görünebilir ama gayet kolay. Sadece çarpmanın dağılma özelliğini kullanacağız. Daha basit düşünürsek, bunlar sadece sayı olsaydı, mesela 7 çarpı 8x eksi 5 deseydik, aynı şekilde bu çarpımı da bir denklemi diğerinin üzerine dağıtarak bulabilirdik. Tek yapmamız gereken bu denklemdeki her şeyi, her terimi, bunun her terimiyle çarpmak. Çarpma da dağılma özelliği demek bu. Şimdi bu işlemi yapalım. Bu denklemdeki her şeyi, her terimi 8x ile çarpalım. Yani 3x kare... Artı 30x, artı 5 ile 8x'i çarpmamız gerekiyor. Bulduğumuz sonuçtan 5 çarpı 3x kare artı 30x artı 5'i çıkardığımızda da hacmi bulacağız. Yapmamız gereken sadece bir çarpma işlemi. 8x eksi 5'i bütün denklem üzerine dağıtıp cevabı kolayca bulabiliriz. 8x ile 3x kareyi çarptığımız zaman 24x küp olur. 8x çarpı 30x'e 240x kare yapar. 8x çarpı 5 ise 40x'e eşittir. Şimdi sırada her şeyi eksi 5 ile çarpmak var. Eksi 5 çarpı 3x kare, eksi 15x kare eder. Eksi 5 çarpı 30x, eksi 150x eder. Eksi 5 ile de 5'i çarpınca eksi 25 olur. Şimdi yapmamız gereken tek şey denklemi sadeleştirmek. Üçüncü dereceden sadece bir terim var. O zaman 24 x küp yazalım. Peki x kareli terimler neler? 240 x kare eksi 15 x kare. O da 240 eksi 15'ten 225 x kare yapar. Bunu da yazalım. Terim terim ekliyoruz. Geriye 40x eksi 150x kaldı. Bu da eksi 110x yapar. Ve bir de elimizde eksi 25 var. Eksi 25 tek sabit derim. Ve soruyu çözdük. Kabın hacmini bulduk. Hacim polinom şeklinde verilmişti. Bulduğum sonuç burada. Kabın hacmi 24x küp artı 225x kare eksi 110x eksi 25'miş.